çocuklar final Zera Toy sil baştan ama ben sonunda so, sonda silmek istiyorum baştan sil yeah, anyways, aa, Hoş geldiniz arkadaşlar TV 9da <gülüyor> bugün o ses çocuklar final Zera Toy sil baştan bir sezon aa, 9 6, bölüm kiss. Evet ona tepki veriyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> takip et videoyu paylaş abone ol Yorum yazabilirsiniz İstek, istek, no, istek atma Öner verebilirsiniz Ve yorumlara geçelim Videoya geçelim evet. <gülüyor> Yorumlara geçelim <gülüyor> <gülüyor> O ses Türkiye O ses çocuklar <gülüyor> Onun ismi değil mi? Ay Zera to Silbaşdan. No no Zera. Okay Zera. Kaç yaşında? Evet, evet. Oh! Ah, Murat Boz. Murat Boz ya. Au! Ben zaten ben zaten ben zaten ben zaten ben zaten ben zaten ben zaten ben Sparron, yarışma değil mi? İkiler. Evet. lazım. Aaa ben bu şarkı. Çok güzel bir ses komşum yani. Çok bir ses. Baştan, baştan ismi. Evet. Bir şarkı ismi. Oh. bu şarkıyı biliyorum. Diğer çocuk çocuk mu acaba? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayacağım, merak etme Oha. Okay. Oha. Wow. Iyi, gerçekten kaç o yaşta böyle bir şey yapıyorsa şey olacak. Efsane. Yani ve kaç yıl önce bu? Yani bu. Aa, bu. Değil, Geçen yıl olması lazım 8 yıl. 8. Bunu dilerim ya. 8 yıl oluyor <gülüyor> ya. 8 yıl brother. Aneyi <gülüyor> sürecek. <gülüyor> evet arkadaşlar, eee um, ya düşündükleriniste alalım. Her zamanki gibi evet. ve bir daha ki sefer Reguene Gadar. Paris